Ayşim Hanım, çocuklara güven duygusu nasıl verilebilir? Yani ebeveynler, siz de bir annesiniz. E, nelere dikkat etmeli? Mesela ne yapmaları gerekiyor? E, Karı-kocanın ağız birliği nasıl sağlanabilir? E, hocamın da söylediği gibi, e, annenin veya babanın, işte... E, Farklı şeyler söylenmemesi gerekiyor. Yani birinin ak dediğini, biri kara. iyi polis, kötü polis olmaması gerekiyor. Yani ağız birliği ağız içerisinde. Birliği evet. Çocuğu, aslına bakarsan sevgi, bana göre sevgi. Sevgi, sevgi, sevgi çok dili önemli. çok önemli. Sevgiyi tam anlamıyla vermek çok önemli bana göre. Hani hocam neler bilemiyorum ama. Hani sevgi e, her de açar. Bir de şu var, e, Türk toplumumuzda... Gözlemlediğim kadarıyla çocuğun söylediklerine çok da fazla a çocuktur o deyip itimat edilmeme var mesela. Ne kadar Öncelikle, yanlış değil ye, mi? Kesinlikle yanlış. Çocuk e, bir şey söylüyor ama o çocuktur ya anlamamıştır. Yanlışı hmm. anlamıştır deyip çocuğu birazcık daha öteleştiriyoruz. Hani, biraz daha farklı e, onun dikkate almıyoruz söylediklerine. Bu sefer diyoruz ki o yetişkin yani yapmaz. Hani çocuk kalkıyor bir şey söylüyor. Tabii. Biz dikkatini tamam, almıyoruz. Yani, göre. mı hani, güveneceksin çocuğa, bana mı güveneceksin? Şöyle, e, kendi çocuğumuzu e, en iyi tanıyan bizleriz. Anne babalar. E, dışarıdaki bir kişinin söyleminden ziyade çocuğumuzu daha iyi dinleyip daha iyi kulak verip e, en azından çocuğun yanında onun sözlerini Aa, sen çocuksun, küçüksün anlamazsın deyip e, ite itmemek lazım. Bu sefer anne lazım, baba ya. aynen kesinlikle. Bu sefer ne oluyor çocukta? Aa, ben ne söylersem söyleyeyim annem babam beni dinlemiyor zaten ya da beni dikkate almıyor. E, ben istediğimi yapayım moduna da girebiliyor i̇stediğimi sonrasında. İstediğimi söyleyeyim diyor. Kesinlikle evet. yalana da başvurabiliyor evet. bu şekilde.